Yaklaşık 20 dakika boyunca kutu açtım. Çok uzun olduğu için videoya koymadım. Yeni gelen 10 aksesuar ve, Feng'in ve Ivin yıldız güçleri çıktı. Bir türlü çıkmayan Ivin aksesuarı kalan son kutumda hele şükür çıktı. Gelelim hangi eşyaları basacağımıza. Sürekli suyun üzerinde gideceğimiz için hız basmaya gerek yok. Suyun üzerine geçip hızlı bir şekilde can doldurmak için can eşyasını bastım. Yanına da canı az olduğu için kalkan bastım. Ama hasar da basabilirsiniz.